Birkaç video önce, bir simeden konum ektör değerli fonksiyonunu iki parametre kullanarak yazmıştık ve sonucu böyle bulmuştuk. Bunun birkaç video sürdüğünü hatırlıyorum çünkü işlemler biraz zordu. Öncelikle konum ektör değerli fonksiyonumuzu yazalım. R'yi s ve t parametreleri cinsinden bir fonksiyon olarak yazmıştık. Sonra da s, t, a ve b'nin neyi temsil ettiğine bir tekrar edelim. Bu, b artı a kosinüs s'ye eşit. Bunu birkaç video önce gördük. Yüzeyin iki parametreli parametrik denklemlerle ifade edilmesi hakkındaki videolara bir bakmak isteyebilirsiniz. Ne dedik? Çarpı sinüs t. s ve t'li terimleri farklı renklerde göstereceğim. Çarpı i birim vektörü. Birim vektörlerini de turuncu ile göstereceğim. Artı b artı a kosinüs s çarpı kosinüs t çarpı j birim vektörü, y yönündeki birim vektör. Artı a sinüs s çarpı k birim vektörü veya z yönündeki birim vektör. Simidi oluşturmak için, simidin etrafında birden fazla tur atmamak için, s ve t'nin 0 ile 2 pi arasında olması gerekiyor. Bunun nereden geldiğini tekrar edelim. Bir simit çizeyim. simit Şimdi, evet bu bir simide benzedi. Bu simidi iki çemberin ürünü olarak düşünebilirsiniz. Simidin herhangi bir noktasındaki kesit bir çember verir. Şurada kesit alabilirsiniz veya burada. Bir de bu çemberleri saran bir çember hayal edebilirsiniz. Bu formülü bulurken, a bu kesit çemberlerin yarı çapıydı. a bu. Bu ağlı terimlerin anlamı bu. B de bu kesitlerin merkezlerinin simidin merkezine olan uzaklığıydı. B'de B de buydu. B'yi kestiğim merkezinden geçen bir çemberin yarıçapı olarak düşünebilirsiniz. Ve A kesit çemberlerin yarıçapı. Parametrik denklemleri bulurken s parametresi bize bu çemberin üzerinde ne kadar gittiğimizi söylüyordu. s 0 ile 2 pi arasında bu çemberin neresinde olduğumuzu belirten bir açı. Ve t Büyük çember üzerinde ne kadar döndüğümüzü gösteriyor. Bu simit veya yüzey üzerinde herhangi bir nokta belirtmek için bize gereken bir s ve t değeri. Bu nedenle bu parametrik denklemleri oluşturmak için bu parametreleri seçtik. Birkaç video önce gördüğümüz bu konuya geri dönmemin sebebi ise yüzey integrali bulmak için bu parametrik denklemleri kullanacak olmamız. Hesaplayacağımız yüzey integrali bize bu simidin yüzey alanını verecek. Bu yüzeye sigma diyelim ve bu konum vektör değerli fonksiyonu ifade edelim. Bu konum vektör değerli fonksiyon şu iki parametreyi kullanıyor. Yüzey alanını bulmak için bir önceki videodaki gibi bir yüzey integrali kuracağız. Buradaki büyük sigma toplam alanı temsil etmiyor. Küçük de sigmaların küçük yüzey parçalarının birleşimini ifade ediyor. Hatırlarsanız, d sigma şöyle bir yüzey parçasıydı. Örneğin, bu bir d sigma. d sigma'ları iki yönde toplayacağımız için, burada çift katlı bir integral var. Bu yönün, şöyle simit etrafında döndüğünü, diğerlerinin de diğer yönde olduğunu düşünebilirsiniz. Çift katlı integralin sebebi bu. Bu integral size yüzey alanını verecek. Eğer bu sigmaları bir başka skaler değerle çarpmak isterseniz, yani bir skaler alanı da bu hesaba katmak isterseniz bu skaler değeri buraya koyarsınız ama burada sadece 1 ile çarpıyoruz. Bir önceki videoda bu integralin fikir olarak faydalı olduğunu ama bu haliyle hesaplamanın zor olduğunu görmüştük. Bu integralin şununla aynı olduğunu söylersek o zaman hesaplayabileceğimiz bir şekle bir forma sokmuş oluruz. Bunu son birkaç videoda gördük. Bu, parametrelerimizin tanımlı olduğu bölge üzerindeki çift katlı integrale eşit. s ve t'nin 0'dan 2 pi'ye gittiği bu bölge üzerinde. Burada 1 var, istersek yazabiliriz, fark etmez. Çarpı r'nin s'ye göre kısmi türevi ile r'nin t'ye göre kısmi türevinin vektör çarpımının büyüklüğü ds. Sıra fark etmez ama ds dt. Bunu bir önceki videoda gördük. Şimdi bunu hesaplayacağız. Bu videodaki amacımız bu. Bu iki vektörün vektör çarpımını alacağız. Ve önce vektörleri bulalım. Bir sonraki videoda vektör çarpımını alırız. Daha sonraki videoda ise bu çift katlı integralin değerini buluruz. Bunun bayağı karmaşık bir problem olduğunu göreceksiniz. Bu sebepten çok az kişi tahminen bir yüzey integralinin hesaplanmasına tanık olmuştur. Biz yine de bulalım. R'nin s'ye göre kısmi türevi bu terim. Vektör çarpımı bir sonraki videoda yaparız. Peki bu terim nedir? t'yi sabit tutup s'ye göre kısmi türev almak istiyoruz. Burada sinüs t çarpı b'yi dağıtırsanız bu s'ye göre sadece bir sabit olacak. Yani yok sayabiliriz. Burada da sinüs t çarpı bu var. Sinüs t ve a sabit. Sonra kosinüs s'nin türevini alıyoruz. Eksi sinüs s. Buna göre, bunun s'ye göre kısmi türevi eşittir. Eksi a sinüs t sinüs s. Ve bunun türevi eksi sinüs s. Eksi buradan geldi. Şuraya sinüs s yazarım. Çarpı i birim vektörü. Bu x terimin s'ye göre kısmi Şimdi y veya j terimiyle yine aynı şeyi yapacağız. Artı b çarpı kosinüs t'nin s'ye göre türevi. Bunun kısmi türevi sıfır. Burası da eksi a olacak çünkü kosinüs s'nin türevi eksi sinüs s. Burada eksi a olacak. Bu kosinüs t eksi a kosinüs t. Bunlar sabit terimler. Sinüs s, sadece kısmi türev alıyorum, sinüs s j. Ve son olarak bunun s'ye göre türevini alıyoruz ve bu gayet kolay. Kosinüs s olacak. Artı a, kosinüs s k. Kosinüsün türevi eksi sinüs olduğu için eksi sinüs var. Eksi sinüs s. Eksi sinüs s çarpı bu sabit. Eksi sinüs s çarpı sabit. Kosinüs t, sinüs t. Umarım bu kısmi türevin tekrarı olarak da işe yaramıştır. Şimdi aynı şeyi t ile yapalım. Şimdi r'nin t'ye göre kısmi isini alıyoruz. r'nin t'ye göre kısmisi eşittir. Bu terim sabit olduğu için bu terim çarpı bunun t'ye göre türevi yani kosinüs t olacak. b artı a kosinüs s çarpı kosinüs t i eksi sinüs t ve bu sabit dışarıda kalacak. t'ye göre bu sabit. b artı a, kosinüs s, b artı a, kosinüs s. Bu buradaki terim. Kosinüs t'nin türevi eksi sinüs t çarpı j. Ve bunun t'ye göre kısmisi. Bu t'ye göre sabit. Yani kısmisi 0 olacak. Artı sıfır k yazacağım. Artı sıfır çarpı k birim vektörü. Kısmi türevleri bulduk. Vektör çarpımını alacağız. Vektör çarpımının büyüklüğünü bulacağız. Ve bu çift katlı integrali hesaplayacağız. Ama bunları önümüzdeki videolarda yapacağım. Hoşçakalın.